Y'ye evet. bir kere Aa, bak. He, takım kanalındasın. şu an konuşuna geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tamam, geliyor şimdi. Tamam be. Selamün aleyküm. Aleyküm Orospu çocuğu buradayım sen. Evet. Aleykümselam. Tamam, gelin benimle, gelin benimle şimdi. <gülüyor> Oğlum, çok değişik hissediyorum şu an. Eray Y'ye basınca ekranda tamam gitti, şeyler, şeyler çıkıyor. çıkıyor. Bir kere basıyorsun. Bir kere yeye yeye basıyorsun bu arada. bu arada. Tamam, orada, orada Y'ye bir kere daha bas. Onu bir şey yap. Kapat onu bir. Ye yeah, ye yeah, aman Allahı. aa kendi alıyor lan. Aman akıbet. Ben bir şey yapmıyorum. Vallahi ben de bir şey yapmıyorum. Üzerine gidiyorum kendi alıyor ya da almıyor. Baba hiçbir şey basık. Görüyorsun mu? Adam ben, ben nereden buldum? Nereden buldunuz? Yap burada flash bel var ben kocaman. Yazdı tabii. Aile şuradan kapatsana oğlum sesini. Yo aptal. Ya. Şu an DCE'de konuşuyoruz. Niye, niye, niye DCE'de konuşuyoruz? Ha tamam. Ee, tamam da erayı ayarlayamadı ondan o duyamaz yoksa. Hayır hayır ben duyamıyorum. Bak kend, ha, baba kendi mi? alıyor. E ben bir şey yapmıyorum var. Takım arkadaşı olsun biri çeken amına koyayım. Harbiden kendi <gülüyor> ölü de zaten. Gel gel yani. şurada koca flashbang var al. Sana biri mi vuruyor? Sana vuruyor amına koyayım. Kör müsün? Ölü yok kanka bizim takım arkadaşımız öldü. Öldü oldu mu? O çoktan ya öldü. Ya. <gülüyor> Aa burada lan adam lan, gel. burada. Gelin gelin bana gelsinize. <gülüyor> Geldim, basıyorum. Şuraya çık bakalım, şöyle bir. Kemal gel bende, gel gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Ben de, gel. Bırak adamı gel, araba bulmamız lazım. Gel bende, Dayko. Aa vuru, vuru! İndirdim. Aman akarim, tek iyi oyun olduğumuz bu galiba. <gülüyor> Al <Hazır kanku. gülüyor> ne kanka Ney kanko, bunda neler varmış bu adamda? <gülüyor> Kalarmış bu kendi yaptı her biri. Oo iyimiş oğlum bu. <gülüyor> Valla mis gibi. Lan biri var orada, biri var, biri var. Nerede? Lan düştü. O o kim? Ghost, ghost geliyor gal. Ghost Ghost geliyor Ghost. Biz bu oyunda niye bu kadar iyiz? Ne oluyor manakuy? Ne bileyim ki? İçin aldım oğlum. Bot mu? Botluyorlar. Ben botumun Salih Ergen yazıyor kardeşim. Kaç ya, izleniyoruz o ki o? şu an? <gülüyor> Salih mi Salih yazıyor? Oğlum niye izleniyor amına koyayım? Bak mal mal Kakolt diye birini öldürdüm. Kakolt mu? Öyle yazıyor. <gülüyor> Baba ne oluyor? Orada çatışıyor bir birileri. Yanıma. Biri çatışıyor, biri çatışıyor. Gel sese Dur, gel. Gel beni benim, bir gel gel. Bir gel benimle. He. Dur be. Atim Fretlit fire yok ha. Ne? <gülüyor> ne yok? <yiyor? gülüyor> ne yok heray? Aa ne lan Gel beni gel. Nene gelsene bir gitme oraya gel ben de Gel gel. gel, gel, gel. <gülüyor> Fretli fire diye demek lan? Fretlit fire. <gülüyor> dur dur sesi ne? biraz açayım ben ses. Duyamıyorum vallahi bak. Kanka <gülüyor> ananı sikeyim niye sardı bu oyun? Bunu ben nereden kapam şu lan sesi? Oğlum bir şey yap kısayolları çöke lan oyunun. Ha <gülüyor> tamam, açtım. Pananın skin fazla mı açık biraz? He, tamam. Ben kardeşimi koruyorum. Lan sürümüyor, sürümüyor. Kardeşim teşekkür <gülüyor> ediyorum. Tıkıyor, tıkıyor, tıkıyor. Kime bize mi sıkıyor? Kanka ben sana böyle alacağım. Ben sana böyle. Arabayı getir bize, arabayı getir bize. nerede o adam? Nerede o adam? Hacı Kenan'a gel, Hacı Kenan'a gel. Nerede, nerede? Bana yerini söyle, yerini söyle bana. Söyle, yerini söyle, yerini söyle. 335'ten yedim. 335 mi? Arabayla al bize, adama basacağız. Adama arabayla al. Al al al al al. Orospu, dur dur. Şurada bir gezip... Gezin bakalım, gezin. Solda, solda geldi ses. Solda geldi. Dön sola. Sol, sol, atla. Olum, sol ne demek sol. Şimdi sağ oldu. Lan buradan yol mu gider ya? Buradan bir de araba alacağım diyor. Oo, hayırlı olsun heray. Hayırlı olsun kardeşim. <gülüyor> Geç buradan düz düz devam et devam et. Ah, soldan geldi yine. Dön bakalım dön. Ya anağın götüne mi dinliyorsun sesi ya? Arabanın benzini var mı? Solda benzin var. Ah! Dur, dur dur dur dur dur bir de. Cideye 44 kez gördünüz mü? Helal olsun Ali sana. E bunda da oğlum bir şey yok kendi oğlum. Gel loot yapıyor amına koyayım. Hey, yani, kendi aldı mı? Dalık tamam, gel. Yürüyorum. Şimdi map'e bakıyoruz arkadaşlar. Oğlum biz bu oyunu fena vermişiz ama bayağı. F1 basacağız. Nereye? Adam adam var adam var. 556 var mı? Nerede? Ez ez direk ez direk git. <gülüyor> tamam aldık <gülüyor> aldık. <gülüyor> öldü. Öldü öldü. Ha tamam F'ye basıp böyle yapamışız Gel sür sür. Aşağı aşağı aşağı. Ali Ali Alman'a ver <gülüyor> almadı. Gel gel. Ede almadı Doros. De alsa adam al. Ha biz de alabiliyoruz Fe ile tamam. Like şunu hemen iki bir değiştirelim şu. Bu altı <gülüyor> kabul olmayan 3 kişi. 2 kişi var mı? 60 <gülüyor> kim? Bastaba. Tamam. O Ilayda ne de, yapıyor amına koyayım? Solda değil mi? Var oğlum. Ilayda vurdu herkese he? ha. Lan ben ne? Ben, benim de 62 var. All set var mı Ilayda yazabiliyor muyuz? Ya, ya Eray aptal. O PUBG'le kırıyordu amına koyayım. O fren niye yarrak gibi duruyor? baksana be. Gözüküyor mü sizde? Tarihin 27. ay. <gülüyor> <like> Hatay <this> demiş. <gülüyor> Hoş geldin abi. Bulduk oyunumuzu bulduk. <gülüyor> Renault ama normal silahımız yok bir şeyimiz yok. A ha okula gidelim bence ilk A -a -a. başta. Ben ne diyorum A -a. Bu oyunu iyi oynuyorlar. Renault Renault Renault Renault ya Renault Renault. Gel baba. Baba bir çıksana şuradan sıkıştırdın beni. Toros var ya onunla. O ara doları. araba bende. kemo araba bende. Tamam bana bir 760'lık vermeyim yok. Eray kum, oyunda araba. renk körü modu varmış ha bu arada. Ya sektire git bir uğraşma benden. Bu radyo mu çalıyor? Radyo mu çalıyor bir dur. Bir dur. Radyo dönüyor. Bir şey radyo çalıyor. Aç kanka. Eray nereye gidiyorsun oğlum? Burada adam mı olur? Şu arabayı ver bana ya. Baba şu, şu renk körü modunu açar mısın bak doğru git, ya. doğru git. Giorgio git. Aa bak renk çalıyor. Renk körü modunu Hangi müzikti o? Radyoda ne Renault değil Toros mu? 25K'lık PC'de PUBG'yi şey mi ben oynuyorum? Bir oynadım. şey soracağım. <gülüyor> Oyun gelişmiş <gülüyor> lan biraz. <gülüyor> Oyun bitti kanka. Bir şey Oyun bitti hale bu kanka işte. Niye en azından FB'yi suçmuyor amınak? Ye ye ye Orası bu çocuğu Mobile <gülüyor> oynuyorsun Baga da girmedin Hadi abi hadi abi. adam nerede adam nerede ya Helo ol Lan Rezzon içindeyiz Lan hiçbir şey olmaz amınak peyip Hiçbir şey olmaz oğlum Uç şuradan Ne oldu amınak? Kafamıza düşe ya Hee Rezzonlar Yee Mobilde Rezzonlar öyle değil bak Barbi red zone mu bile değil bana koyun Mansa küçük bomba mıttık atıyor gibi. Arbe'deki oğlum sen insanlara sen oğlum nerede? Ha gidiyoruz ya ben, ben nere gidiyorum sola, Geri zekalı sokula soku doğru. Oo sen abine geri zekalı da mı demeye başladın? He böyle <gülüyor> oldu oğlum. Koçuki bastık. Koçuki işaretledim. İşaretledim. Koçuki değil baba sokul ya. Koçuki de basabilir Basarız kardeşim. <gülüyor> sokul. <gülüyor> sen niye dalga geçemezsin? Siktir git ya. Hani? Bakıyorum şöyle adam var. Kaç kişi diye. kaldı şu an? 29 kişi kalmış. Burada bir tane TikTok çekmişler. Aklıma geldi ya. <gülüyor> oğlum şu işte sola git, sola, sola. Aynen sola git. Sen hızlı mı sürüyorsun arabayı? On numara mı? Mu? Basmıyor muyum ama? Yo, şeye basıyorum. Atış çıkıyor görmüyor musun? bize basıyor mu ya? Yani? Bunu amına koyayım ne oluyor ya? <gülüyor> Arabaya ne oluyor amına koyayım? Bu şey, lan şuralara manakoyim. girelim oğlum belki loot vardır. Niye bakmadın? Lan, loot filan sikerim hayırdır adamlar ne 36 altın ermin var 36. Lan Sorusun oğlum 23 ermin al. Lan alırsın amına koyayım. E, bizim e, çocuk, e, çocuk e, niye öldü ya? Lan 31 çekin burada mısın da? Çekti çekti lan sıkılın. Hayır dur dur, dur dur dur. Bekle bekle drive by. <gülüyor> o, o bizim şeydi. O bizim şeydi o. Vursanız da şunu. Vurun şunu vurun şunu. Lan oh! lan! Helol! Elon! Elon! Kimler? Kimler? Elon! Düştüm size. Beni kaldırdın. Beni kaldırın, beni kaldırın. Nerede? Ali nerede? Ali nerede? Biliyorum. Sen sen sen koş koş. sen, sen Ali'ye git abi, Ali ne git. Tamam, Ali git. La, Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ciddi mi diyorsun? İlaliyeti öldürmüş ozan. Ozan bu oyunu aldık arkadaşlar. Oğlum inventor neyi aç ozan mınakoyim ya? <gülüyor> Invent değil. Gittir <gülüyor> git bak mınakoyim var onu ya. nasıl seçeceğim kar 92'yi? Kar 92 diye bir silah yok kanka. Iki şey kar 98. Aaa sıkıyo lan <gülüyor> Aa, sıkıyo gördüm. Nereden, Nereden sıkıyo Dayko? Öldürdüm Ben sesi burdan alıyorum onu Bir düştü bu arada, yukarıda düşürdüm. Heh aldım tamam Cardo 38'i aldım. Ee ananı iki. Öyle demek istemiyorum ya. Heh. Lan, bak, Lan gel. Nerede bak ekranda mouse kaldı ananı Nerede o adam ya? Şarjör değiştir, geçiyor. Düşlü bir. Nerede o? Takım mı o? Ya ya ağacın arkasında. Tek düşdü ha. Takım arkadaşı var bunun? Hayır hayır ben şey yaptım, düşürdüm. Takım arkadaşı ne diyorsun amına koyayım? Dur, şeyi nasıl kullanıyoruz? Hareketçi bilmem ne falan? He, şu enerjileri hareket ettirebiliyor. PK da. seviye dahi, mini mi? Ali, ya, Kemal, 8x mi nereden takıcam onu? Kemal 8x bana at ben sana takıp vereyim ben biliyorum ya, at, at bana abi. Lan harbi at bana benim bir şeyim yok ki silahım At vereyim Taktım taktım tak, AK'ye mi takacağım? Tamam 8x taktım Ver bakayım nasıl görüyorsun aman akıyım onu Oğlum bi siktir harbiden, git lan oyunda... Lan merak ettim lan harbi At bakayım mı? Ya bi siktir git bu kar Orada var oğlum orada var bir tane daha vardı orada ya Nerede var aman akıyım orada, ya Orda arkada arkada Arkadaki adamlarda mal. Oğlum bende şey yok zoom, ney e, dürbün. Neredeydi lan adamlar ha? Bu Burada araba patlar ha. 4x var bende atayım mı onu sana? Atsana. Bana bana albo, da lazım ya. Al bu 3x bunu attım. Al bu holo. Al bu hızlı çekim. Ya albo. bunu amına kıyım, adam adamı şu alıyor direkt ya. Lan bana attı. Ben 4 kullanayım al bu 8 atayım size. Bir tane de bir enerji içelim Dayko. Bu arabayı almayalım. Bakalım şöyle. Bu Baba, gel gel araba ne? Onu takip et beni, takip et beni. Onu şundan biri mi attı? Takip et. Bizden biri mi attı ben. onu? Ben. ben attım amına Oğlum şunların arabasını alalım şunların. Ama bir dakika Dayko. Vereceğim. E 3x kullanmayacağım ara istiyor musun? Ver. İyi oyuncular 4x kullanır arkadaşlar. Al. Sen sen şu an kaç kullanıyorsun? 4x Helaller olsun. Oğlum o arabaya alabilirdik ha. Düpçük ne amına koyayım ya? Kanka arabaya gerek yok artık. Gel kanka. Bir, da bir dakika, bir Lan, dakika. Bir dakika geliyor uçak. araba geliyor. Uçak mı? Araba uçak değil. Uçak. Uçak. E, gidelim oğlum loot'a gidelim loot'a. Ne amına koyayım? Uçak nerede? Benim grafik kaldırmadı telefonum Burda burada, burada karşıda. Ben tabletle oynuyorum kardeşim. siz inserde nasıl oynuyorsunuz amına koyayım? KKZ dipçiği <gülüyor> var mı? <gülüyor> Bu bilgisayara geri nasıl koyacağım şey ay. Galiba ee, çok uzağa attım. Yoksa yetişemeyiz. Çantamı ha. Getam arabaya alalım oğlum arabayı. Arabaya gerek yok. Enerji içiyorum bir saniye içtim. Enerji içelim. <gülüyor> Normal PUBG'den daha mı güzel bana mı öyle geliyor. Kaç kill var bende? 6 var. Bende 1. Bende 2. İyi güzel. Sende nasıl altı var ama kapıyı midreyim başımıza abi. kesildi bu da <gülüyor> ya. Ya şimdi her gün PUBG Mobile gireceğiz. Gel Kemal gel ya. yeni araba buldum gel.